Yarım kalınmışlıklarla sakladım seni Gençlik de bir gün kadar kısaymış Hani yağmur sesi vurur ya toprağın tenine usul usul sen de yüreğimde öyleydin oysa Sadakat benlikteki dileklerde gizli olanmış Sensiz kalmak bazen bozsa da düzenimi Seni hep yalansız ve sensiz sevdim Uykusuz gözlerdeki acının hissi Sitemkar gönüldeki isyanla aynı acıydı oysa Kırık kalplerdeki dilekler tutunmak isteseler de Dönüşü olmayan yolda sessizce ilerleseler de, Kader savurmuştur bir kere. Ne feryat, ne çığlık, Derman olur artık bu derde. Nasıl da deli, deli esiyor rüzgar, Savuruyor yel gibi bütün bir ömrü, Kurutuyor yürekteki tüm sevgileri, Yaşam ne kadar da kısa oysa ki, Yalın ve sessiz, Geçiyor ne çabuk yıllar, amaçsız yaşamdan, ne beklenir ki? Hep ışık olduk yaraları aydınlatan, bak şimdi kalmadı ışığında dermanı. Anlamakta güçlük çekse de insan, hatırlamak istemese de geçmişi, kötü izler çıksa da karşısına, dimdik savrulmadan durabilmeli, durabilmeli.